hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz bilimle ilgili arkadaşlar. Biz bilim, bilim konuşacağız. <gülüyor> evde neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili içerikler e, üreteceğiz. İlk olarak ben evde yaptığım bir çıhtan bilgisayarı Göstereyim şöyle. Bu da fareye yedek Fareyi koydum. Üstüne renkli karton yaptım. Size kıyatlarla biraz aslında çok da kolay alıyor. Bakılırsa arkadaşlar zor gibi gözüküyor. Ee, biraz zor gibi gözükebilir ama yani kolay. Bir şey. Siz de bunu evde yapabilirsiniz. Evde ne yapabiliriz? Bilimsel etkinliklere bakacağız şimdi arkadaşlar. Ee, koronavirüsle başlayalım isterseniz ikonu virüsüne e, bildiğiniz gibi bir deney yapmıştık o o deney hamurlara yapıştırıyorduk ilk olarak e, hamur lazım hamur bir tane kap şöyle büyük küçük fark etmez büyük o yaparsanız daha güzel olur ve hamur da büyük olabilir o deney yapmıştık ee, yapıştıracaksınız önce sonra yağacaksınız. Ee, eğer güçlü bir tabaka ve yumuşak bir tabaka üstüne koyun daha net görürsünüz. Sert tabakada nasıl gidiyorsa demir gibi bir şey olabilir yani plastik eğer e, yani plastikten geçebilir. Koronavirüs e, bunun Deneyin amacı da koronavirüs midemize nasıl girdi, etkili midede yani güçlü midede nasıl gittiği yapıyor ve kalıcı izleri nelerdir yapmıştık arkadaşlar. Sonra koronavirüs güçlü mideden gidecek biz böyle şey yapıyoruz ona göre yaptık o virüsünde sonra hamur var arkadaşlar hamur yağlı olduğu için yağ oluşuyor ama bunu nasıl gideceksiniz? Yani ancak suyla da biz onu şey yapmayalım ya götüremeyiz onun gibi arkadaşlar başka evde neler yapabiliriz evde e, gençliğe hitabe ezberleyin ben bunu ezberlemeye çalışıyorum arkadaşlar sonra e, bilgisayar oynayın biraz dinlenebiliriz sonra spor yapın evde egzersiz Egzersiz videoları deyin, penguin dansını ezberleyin, penguin dansını biz de yapıyoruz. Onu ezberleyebilirsiniz ve ıı, siz 23 Nisan'da neler yapacaksınız mesela? Mesela ıı, biz Zeybek oynayacaktık ama oynayamadık kornemiz nedeniyle. O yüzden mesela Zeybi'ye evde çalışabilirsiniz. Zeybi'ye annen büyüklerinize yapabilirsiniz. Ee, başka annenize yardım edebilirsiniz. Yemek tarifleri öğrenebilirsiniz. Mesela ben kahve yapmayı öğrendim arkadaşlar. Çok güzel kahve yapıyorum. Ee, şey kahvesiydi sütlü kahve öğrenmiştim. Bugün de sade kahveyi öğreneceğim. Onun gibi arkadaşlar evde bunları yapabiliriz. Annemize yardımcı olabiliriz. Pizza yapabiliriz. Pizza da güzel oluyor. Pizzanın tarifini alabiliriz mesela. Onun gibi arkadaşlar. Derslerimiz çalışabiliriz. Bilgisayar yapabiliriz. Ee, bilgisayar yapımda ister söyleyeyim. Yani kolay bir şey zaten. İlk olarak şöyle. Beyaz, sarı, mavi. Yani ben beyaz öneririm. Beyaz daha güzel olur. Beyaz bir kağıt. Arkadaşlar ben kağıdı buraya koyun. Sonra buraya markayı yazın. Yani veya yazmak istemiyorsunuz. Yazmayın. Şuraya bir logo çizin. Sonra buraya e eğer bilgisayarınız varsa oradan bakarak yapabilirsiniz. Onlar yükleyin. Eğer e böyle şey yapın yani gerçekten bir şeyler yapmaya çalışın. Başka e önerileriniz varsa yazabilirsiniz yorumlara. Hmm. Kayaniştemin bir videosu var. Gaygayı TV yine bu kanaldan. Kayaniştem de video çekiyor bu kanala. Ee, or orada yazabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka yapabileceğimiz deney ve etkinlikleri oraya yazabilirsiniz. Ben görmek istiyorum ve onları yapmak istiyorum arkadaşlar. Diyelim. Ee, başka neler yapabiliriz? U Temiz hava alabiliriz. Balkonunuz varsa balkonda e, temiz hava alın. Biraz bilgisayarınızda oynayın. Yani dinlenebilirsiniz de. Biz bugün koronavirüsle virüsle ilgili neler yaparız? Evden yapabileceğimiz bilim etkinlikler nelerdir? E, öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.